Diyanda Albertina Müzesi'ndeyiz ve Alexey von Jawlensky'nin çiçekli şapkalı genç kız isimli güzel tablosunun önünde durmaktayız. Resim hem şekillendirilmesi açısından hem de renk seçimiyle oldukça radikal. Turuncu neredeyse fosforlu gibi. Ekspresyonizm söz konusu olunca uç noktalarla karşılaşmamız olan. Jawlensky Rus bir sanatçı. Yüzyılın başında Rusya'nın en önemli sanatçılarından olan. İlya Repin'in öğrencisi olma şansını yakalıyor. Daha sonra gerçekçilikten uzaklaşarak ekspresyonizme yakın eserler vermeye başlıyor. Matisse'nin de dahil olduğu fovizm akımından ve yakın arkadaşı Kandinsky'nin çalışmalarından etkileniyor. 1910'da yaptığı bu resimde oldukça radikal ve yenilikçi olduğunu görüyoruz. Sanatçının aynı zamanda 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarındaki diğer akım ve sanatçılardan Örneğin, Mango ve Gauguin'den de etkilenmiş olduğunu söylemek mümkün. Bu konu Rus sanatçılar için özellikle önemli. Gauguin eserlerinde kırsal hayatı, bir anlamda daha saf olan hayatı işliyor. Örneğin, Britney ve Güney Denizi'nde yaptığı eserleri hatırlayalım. Rus ressamlar, kendi halk kültürlerinden öğeleri kullanıyorlar. Örneğin, Rus ikonlarına bakıyorlar, baskı resimleri inceliyorlar. Bir anlamda resimlerinde özgünlüğü, dolaysız olmayı, saflığı arıyorlar. Gördüğümüz figür, takmakta olduğu çiçekli şapka ve yüzüne doğru tuttuğu yelpaze ile şehirli bir sofistikasyona sahip. Figürün sofistike görünümüne karşın, resimde aynı zamanda primitivizm akımının yani ilkelciliğin izlerini hissetmekte mümkün. Koyu renkli kontürlerde, soyut çalışılmış olmasında, resmin geometrik yapısında primitivizmin etkilerini görüyoruz. Resmin teması olan figür, son derece modern. Şapkası ve uzun kirpikleriyle modaya uygun. Ancak resmin üssü bu, figürle tezat oluşturacak kadar sert ve agresif. Burada, 20. yüzyıl başlarındaki modernizmin iyi bir örneğini görüyoruz. Resme baktığımda, uzun kirpikleri, narin yüzü, küçük dudakları dikkatimi çekiyor. Resme bir kez daha baktığımda ise, bu kez, kalın siyah kontürleri, sert renkleri görüyorum. Sıttıkların uyumu bu olsa gerek, bakması gerçekten keyifli bir resim bu. Kadının yüzü sarı ve yeşilin tonlarında, ancak sanatçı renkleri öyle ustaca bir araya getirmiş ki resmin geneline baktığınızda yüzde kullanılan renkleri fark etmiyorsunuz dahi. Baktığımız renkler suni, sıcak güneş ışığı altındaki görünüm değil. Modern Dünya'nın elektrik ışıkları altındaki renklerini görüyoruz. Bu resim tuval üzerine yapılmamış, kağıt üstüne de değil. Sanatçı bu resmi mukavva üzerine yapmış ve mukavvanın kahverengi renginin resmin bazı alanlarında gözükmesini tercih etmiş. Resim bana 19. yüzyılın sonlarında toulouse -Lautrec tarafından yapılmış bazı resimleri ve mekanlardaki suni ışığı hatırlatıyor. Veya Dögan'ın sahnedeki balerinlerinin üzerine vuran suni ışığı. Bu resimde de sunilik duygusunun hem ışık hem form, hem de renklerle yansıtıldığını görüyoruz. 20. yüzyıl başlarındaki durumun duygusal ve ekspresyonist bir ifadesi.